Değerli öğrencilerim merhabalar Şimdi bu videomuzla birlikte Çokgenler konusuna geçiyoruz Çokgenler ve dörtgenler konusuna dostlarım Toplamda 15 adet köşegenimiz varmış Şimdi hız kesmeden hepsini çözmeye çalışacağım dostlar Bakalım kaç videoda bitireceğiz Belki tek video bile yapabiliriz Eğer yorulmazsak Bakalım ne diyor? Birinci sorumuz. Diyor ki, yukarıda verilen çokgen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Beş kenarı vardır diyor. Hemen sayarsanız değil mi? Bir, iki, üç, dört, gerçekten beş. Bu doğru. Beş köşesi vardır. E beş kenarı varsa beş tane de köşesi olacak. Doğru. Beş tane iç açısı vardır. Beş kenarlıysa beş tane iç açısı vardır. Konveks çokgendir demiş. Yani dış bükey çokgendir demiş. Bu yanlış. İç bükey çokgendir. Konkavdır arkadaşlarım. Denizli şıkkımız yanlış. Bir tane iç açısı 180'den büyüktür. Evet doğru. Bakın şuradaki iç açımızın ölçüsü kesinlikle 180'den büyüktür. İç bükey çokgenlerden. Evet geldik buna. Kare şeklindeki bir kağıt parçası bir makas ile doğrusal bir şekilde kesilip iki çokgensel parçaya ayrılıyor kağıt kesildiğinde oluşabilecek çokgenlerin kenar sayısı en az A en fazla da B olmaktadır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize dostum. Şimdi kare şeklinde dediği için ee, kare şeklinde ise bu dört kenarlı bir çokgendir ki bunun en az oluşabilecek kenar sayısı 1 eksiği en çok da 1 fazlasıydı dostlarım. Yani üçle 5'i soruyor bize ki bunların toplamı da 8 yaptı. Ceyhan'dan işaretledik. Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir diye bir soru sormuş. Çokgende bir kenarla başka bir kenar birbirini kesmeyecek arkadaşlarım. O yüzden Bursa çokgen değildir dostlarım. Diğer geri kalanlar bakın üçgen, dörtgen, dörtgen, beşgen şeklinde dağılıyorlar zaten. Doğru cevabımız Bursa'dır dedik. Bu sayfadaki sorular gibi soru sorulur mu üniversite sınavında? Kesinlikle sorulmaz dostlarım. O yüzden evet. çok da özenmedim ben de farkındaysanız. Geldim ikinci köşeye taşına. Bir dış 8 sekizgenin bir köşesinden kaç tane köşegen çizilebilir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Bakın şimdi düz, dış 8 sekizgen. Burada dış bükey iç bükeyi geçin de. Sekizgen arkadaşlarım yani kenar sayısı ki biz kenar sayısını n ile göstereceğiz. Sekizmiş. Şimdi bir köşesinden kaç tane köşegen çizilirin cevabı n-3'tür dostlarım. Yani 8-3'ten 5 tane köşegen çizilir. Şimdi bunun formülünü unuttuğunuz yerde şöyle yapabilirsiniz hemen. Bir beşgen çizin ya da bir dörtgen çizin dostlarım. Şöyle rastgele bir dörtgen. Diyor ki bize sadece bir köşesinden kaç tane köşegen çizebilirsiniz? Bakın seçin dört tane köşeden bir tanesini. Aha şunu seçtim. Bakalım buradan kaç tane köşegen çizebileceğim? Şimdi köşegen dediğim karşılıklı köşeleri birleştiren doğru. E şimdi bunundan, buna bir tane köşegen çizebilir miyim şu şekilde? Hayır. Bu bir kenardır. Zaten çizilmiştir. Peki şu köşeye çizebilir miyim? Evet bakın çizdim. Peki şu köşeye çizebilir miyim? Hayır. Zaten çizilmiş ve bunun adı da bir kenardır. Değil mi dostlar? O halde bakın bir köşesinden sadece bir köşegen çizebildim. Dört kenarlı bir şeklin. Bir tane çizebildik köşegen arkadaşlarım. Dört kenarlı bir şeklin. Bir köşesinden sadece bir köşegen çizebildik. Demek ki kenar sayısının 3 eksiği kadarmış diye aklımızda da tutabiliriz. Ha, bunu isterseniz ikna olmadıysanız bir de beşgen çizin arkadaşlarım. Bir de beşgende deneyin derim. <gülüyor> Şuna geçelim. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı yani n-3. Kenar sayısının yani n'in. Yarısına eşitmiş. Enin yarısına eşitmiş. Hemen şu 2'yi burayla çarpalım. 2n-6 eşittir. En olsun. Bu eni buraya alırsam burada en kalır. Eksi 6'yı buraya alırsam da 6 kalır. Kenar sayısı 6'ymış. Bize de zaten onu soruyormuş. Evet. Üçüncü sorumuz. Dış bukey ongen biçimindeki bir arazinin... Köşelerinde ve kenarlarının ortalarında bulunan binalardan oluşan sitede oturan Koray'ın dairesi A köşesindedir. Peki, Koray'ın A köşesinden çizilen tüm köşegenlerin ucundaki binaların her birinde iki, kenarlarının ortalarında bulunan binaların her birinde iki, bir arkadaşı vardır. Koray'ın kendi binasında arkadaşı olmadığına göre sitede toplam, Kaç arkadaşı vardır diye bir soru sormuş. Şimdi bu bir kere 10 gendi. <gülüyor> Kenar sayısı 10. Diyor ki A köşesinden çizilen tüm köşegenlerin ucundaki binalar. Şimdi A köşesinden ben kaç tane köşegen çizebilirim arkadaşlarım? Kenar sayısının 3 eksiydi. Yani 10 eksi 3. 7 tane köşegen çizebilirim. Mesela işte buradan bu C'ye çizdim. Burada ne bileyim D'ye çizdim gibi ve bunların her birinin ucunda birer tane arkadaşı oturuyormuş. 7 tane çizdiğim için 7 arkadaş buradan geldi. Tamam. Yok her birinde 2 arkadaşmış pardon. 14 arkadaş buradan geldi o zaman. 7 tane çizebiliyordum. Her birinin ucunda 2 kişi oturuyorsa 7 çarpı 2'den 14 arkadaş buradan geldi. Sonra diyor ki kenarların ortalarında bulunan binaların her birinde bir arkadaşı vardır. Şimdi bu 10 tane kenarlı ya dostlarım. Demek ki 10 tane kenarın ortasında da birer arkadaşı oturuyor bunun. 10 arkadaş da buradan geldi. Toplamda ne yaptı? 24 arkadaş yaptı. Cevabı 25 işaretlemeyiniz arkadaşlarım. Neden? Şunu da düşünmeyin. Yani A'da da bir arkadaşı yok mudur hocam demeyin. Öyle demiş soru. A noktasında kendi binasında arkadaşı yok demiş. Şu şakayı da yapmayın. Herkes kendinin arkadaşı sayılır falan gibi. Ee, o yüzden ben Koray'ı da saydım. Cevabı 25 dedim gibi bir şaka da yapmayalım. Bu ciddi bir iş. Sınav ciddi bir iş değil mi kardeşler? Evet. Peki hocam buradan soru gelir miydi? Hayır. Bence gelmezdi. Peki geçtik. Bir arka sayfayı çevirdik. Üçüncü köşe taşındayız dostlarım. Bakalım ne diyor? AFE. E. Yani şuradaki X açısı ki bu da ona eşitmiş. Kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi önce biz bu çokgenin kaç kenarlı olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı. Şimdi bir çokgenin iç açılarının toplamını veren formülü yazıyorum. n-2 çarpı 180. Bu bizim iç açılarımızın toplamını veren formül. Altıgen olduğu için bu n yerine 6 yazıyorum. 6-2 yani 4. 4 çarpı 180 yaptı dostlar. 4 tane 180'miş. Yani 720'ymiş bu amcanın iç açıları toplamı. Şimdi bildiklerimizi toplayalım hemen. 140 burada var. 130 daha 270 yaptı. Bir 270 var elimizde. Sonra 135, 125 daha 250, 260 yaptı burası da. Sonra bunları bir toplayalım hemen 0 13 elde var 1 4 530 yaptı şu 4'ünün toplamı 530 hepsinin yani 6'sının toplamı 5, 720 idi hemen 530'u çıkaralım 190 kaldı şu ikisine 2x'e 190 kaldı dostlarım 2x eşittir 190 ise x eşittir hemen 2'ye bölüyorum 95 mi geliyor dostlar cevabımız Bursa'dan geldi. Şimdi bakalım bu ne diyor? Bir köşesinden çizebilecek köşegenlerle 10 tane üçgensel bölgeye ayrılıyormuş bu. Bakın bunun da kuralı şu. Bir köşeden çizilen köşegenler n-2 tane üçgene ayırır çokgeni. Hocam bunu nasıl aklımızda tutacağız? Yine çokgen çizeceğiz. Yine bir dörtgen çizelim hadi. Dörtgenin bir köşesinden ben bir tane köşegen çizebiliyordum. Çizdim. Kaç tane üçgene ayrıldı? Bakın 2. Kenar sayısı 4, 2 tane üçgene ayrıldı. Yani kenar sayısının 2 eksiği kadar üçgene ayrıldı. O yüzden n-2'ymiş formülümüz diyeceğiz. Kenar sayısının 2 eksiği. Ve bu 10 tane üçgene eşitmiş dostlarım. O halde n eşittir 12 bulduk mu? Bizim çokgenimiz 12 gelmiş. Diyor ki bu çokgenin iç açıları toplamı hadi bulalım. n-2 çarpı 180'di yani çarpı. 12 eksi 2. 10 çarpı 180'di. İşte bu da iç açıları toplamı. 1800 yaptı. Kaç tane dik açıya eşittir? Yani içinde kaç tane 90 vardır? Bakın şu 180'i şöyle yazalım mı? 90 çarpı 2 diye yazalım. 10 2'yi çarpalım. 20 çarpı 90. Yani 20 tane 90 varmış. Yani 20 tane dik açı varmış dedim dostlar. İç açılarının ölçüleri toplamı 1620. Formül neydi? N-2 idi. Çarpı 180 de Bu 1620 dostlar. Hemen şuradan birer sıfır sildim. 18'e böldüm 162'yi. Ne var? Ne yapıyor? 10 kere olsa 180 olur. 9 kere olsa 972 daha. Evet 9 kere. 9 kere varmış. Yani N-2 9'muş. O halde en eşittir 11 kenarlı ki zaten kenar sayısını soruyormuş bize 11 gen çıktı. Hadi şuna bakalım. Şekildeki beşgende peki BK eşittir EK. Biraz daha aydınlatmayı açayım da şöyle bir iyice parlasına. E, aç orta aç orta 120 100, 100 100 falan filan alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor. Gelin şu eşit açılara x diyelim. X diyelim. Y diyelim. Y diyelim. Şimdi dostlar bu kaçgen? Beşgen. Beşgenin gen. Beş gen. Beş genin iç açıları toplamı. N-2 çarpı 180 formülünden. 5-2'den 3 çarpı 180. Yani 540 yaptığı... Beşgenimizin iç açıları toplamı 540. Şimdi bakın 3 tanesi burada zaten. 110, 120, bir de 100. Toplamları ne yaptı? 110, 230, 330 yaptı. Hemen 330'u çıkaralım. 0, 1, 2. 210 kalıyor. 2x ile 2y'ye. 2x artı 2y eşittir 210. 2'ye bölersem x artı y 105 yaptı mı dostlar? Peki şimdi gelelim alfayı bulmaya. Bakınız şurada bir dörtgen var. Şimdi dörtgenin iç açıları toplamı yine bu formülden de bulabilirsiniz ama genelde çoğumuz ezbere biliriz değil mi? Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. O halde x, y, 100 ve alfanın toplamı 360 olacak. Şimdi x ile y'nin toplamını zaten 105 bulduk. 100 de buradan geliyor 205. Bir de alfaya eklersem 360 olacakmış. Hemen 205 çıkarttım. 155 kaldı alfaya. Cevap Edirne'den geldi dostlar. Evet 3 numarada tamamdır. Hadi 4 numaralı köşe taşını çözelim. Bir konveks 8 iç açılarının toplamı dış açılarının toplamından kaç derece fazladır? Şimdi 8 iç açıları toplamı 8-2 çarpı 180. Yani 6 tane 180'miş iç açılarının toplamı dostlarım. Hatta bunu şöyle yapalım, mı? 3 tane 360 yapar bu da. Peki, dış açıları toplamı kaç dereceydi çokgenin? Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 dereceydi. Peki bu bundan kaç fazla? Bakın bu 1 tane 360, bu 3 tane. 2 tane 360 fazla. 2 çarpı 360 fazla o zaman. 2 çarpı 360'da 720 yapar dostlarım. Bu kadar fazladır derim. Bir dış bükey çokgenin 3 dış açısının ölçüleri toplamı 60 derecedir. Diğer dış açılarının her biri eşit ve 50 derecedir. Buna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? Şimdi çokgenlerin dış açıları toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi dostlar. Şimdi bize zaten 3 tane dış açısını vermiş bakın. 60 60 60'mış Diğer dış açılarının her biri de eşit ve 50 dereceymiş 50 50 50 Diye gidiyormuş da. artık kaç tane ise bunlar Ve toplamlarını biz biliyoruz ki dış açıların toplamı 360 olacak Peki Şimdi burada kaç tane 50 olduğunu bilmiyorum ben Bulacağım bunu X tane diyelim Peki şuranın toplamını biliyorum bakın 180 yaptı burası 180 her biri eşit dış açıları 3 dış açısını toplam atmış. diğer dış açıların her biri eşit ve 50 derecedir çok güzel bir sayı gelmiyor da o yüzden bir düşündüm arkadaşlarım şimdi 180'i çıkartalım buradan ha, belki de gelir ya bir çıkartalım da 180 çıkarsa 360'dan 180 kalır yani 50 tane x eşittir 180 18 bölü 5 geldi evet salak bir sayı geldi arkadaşlarım çok önemli değil. Biz mi yanlış yaptık bir yerde diye düşünüyorum. Diğer dış açılarının her biri eşit ve 50 derecedir demiş. Buna göre bu çokgenin çok 3 dış açısının ölçüleri toplamı demiş. Orada da bir sorun yok. Tamam. Önemli değil. Sayıları yanlış vermiş de olabilir. Biz nasıl olduğunu bulduk ama şimdi. 5'e böldüğümüzü düşünelim. Düşünelim arkadaşlarım. Buradan da 4 çıktığını düşünelim. Yani x eşittir 4. 4 tane buradan var. 3 tane de buradan var. 7 kenarlı diyecektik normalde. Ama burada bir sıkıntı var arkadaşlarım. Sorunun yapısında sayılar muhtemelen yanlış verilmiş olsa gerek diye düşünüyorum. O yüzden çok da önemsemeyin. Siz nasıl yapıldığını anlayın. Gerisi önemli değil. Evet buna bakalım. Burak bilgisayarında çokgen çizerken kenar sayısını n olarak giriyor. n değeri arttıkça çokgenlerde iç açıların toplamı... Bakın zaten biliyoruz aslında bunun iç açıları 180 derecedir değil mi? Üçgen. Dörtgeninki 360. Beşgeninki şu formülden buluyorum zaten. N-2 çarpı 180 formülümüz vardı ya. Ama tabii yeri gelecek bunları ezberleyeceksiniz. 540. İşte altıgen olsaydı 720 diye iç açılarımız kenar sayısı arttıkça iç açıların toplamı da artıyor arkadaşlarım. O yüzden iç açıların toplamı artar. Bize diyor ki hangisi değişmez. O zaman bir değişir diyelim. Bir olanları silelim biz hemen. Şunlar gitti. Şimdi devam. Bir köşeden çizilen köşegen sayısı. Şimdi üçgenin zaten hiç köşegeni yoktur. O halde bunun köşegen sayısı sıfırdır. Dörtgenin birkaç köşe taşı önce yapmıştık. Bir köşeden bir tane çiziliyordu bunda. Beşgende bir köşeden bakın bir... İki tane çizebiliyorum bunda. Demek ki bu da artıyor. O halde bu da artar. Değişmez değil artıyormuş. İki olanları da silelim o halde biz. Zaten cevap çıktı. Bir de okuyalım. Dış açılar toplamı. Evet ne dedik? Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Kenar sayısına bağlı değildir demiştik. Cevabımız Ceyhan'dan geldi yani. Evet, 4 numarada tamamdır. Çevirdim, 5 numaralı köşe taşındayım. Düzgün çokgenlere girdik artık arkadaşlarım. Düzgün demek hem kenar sayısı, pardon kenar uzunlukları hem de iç açıları birbirine eşit olan çokgene deniyor arkadaşlar. Düzgün çokgen. Neymiş? Kenar uzunlukları, kenarları da eşit olacak, iç açıları da eşit olacak. Tabi doğal olarak zaten dış açıları da eşit oluyor ister istemez diyebilirsiniz. İşte düzgün beşgen, düzgün altıgen gibi de isimler alıyorlar arkadaşlar. Evet, bakalım bu ne diyor şimdi. Düzgün 12genin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Dostlar, düzgün çokgenlerdeki bizim en önemli formülümüz şu. Bir düzgün çokgenin kenar sayısı ile bir dış açının çarpımı her zaman 360 olacak. Bizim düzgün çokgenlerin belki de her sorusunda kullandığımız formülümüz budur dostlarım. Kenar sayısı ile dış açının çarpımı 360 yani buradaki A dediğim harf bir dış açı. Şimdi bize dış açı lazım. Dış açıyı nasıl bulacağım ben o halde? n'e böyle her iki tarafı yani bir dış açının ölçüsü 360 bölü N'dir. Yani 360 bölü 12'dir ki buradan da 30 gelir. Bakın dış açıyı buldum 30. Peki bir çokgenin şöyle bir çokgen düşünün şimdi. Kaç kenarlı bilmiyoruz. Bir dış açısı 30 derece ise bir iç açısı dışla için toplamı 180 olduğu için 150 olacak. O halde cevap da Denizli'den gelecek. Gelelim buna. Bir iç açısının ölçüsü. Bir dış açısının ölçüsünün 8 katına olan, eşit olan düzgün çokgenin kenar sayısı. Bakın yine şu üstteki şekilde gösterelim. Şöyle şöyle bir çokgen var. Bir dış açısı, bir dış açısının 8 katıymış. Pardon dış açısı x ise iç açısı 8 katıymış. Peki dışla için toplamı yani 9x 180 olacak o halde x 20. Yani dış açı 20 arkadaşlar. Peki kenar sayısını nasıl buluyorum ben öğretmenim? Hemen 360'ı dış açıya bölüyorsunuz. Yukarıda söylediğim formülden. O halde kenar sayısı eşittir. 360 bölü 20, 36 bölü 2 demektir. Yani Denizli'den gelir sorunun cevabı. Evet, üçüncü sorumuz yeni nesil bir soru çizmeye çalışmış hocalarımız. Bakalım ne diyorlar. Şekilde araba. Her köşede 30 derece sağa dönerek başladığı noktaya geri döndüğüne göre izlediği yolun oluşturduğu düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye bir soru sormuş. Bakın bize düzgün çokgenin dış açısını 30 vermiş. Hemen 360'ı 30'a bölüyorum. 12 kenarlı bir şekil olduğunu görüyorum dostlar. Evet 5 numarada tamamdır. Geldik 6 numaralı köşe taşımıza. Düzgün sekizgenin abc parçasını çizilmiş bir kare çizilmiş bir de düzgün beşgen parçası çizilmiş olduğuna göre diyor x kaç derecedir diye bir soru soruyor. Bize. Şimdi burada iç açıları konuşalım arkadaşlar. Kareninkini biliyoruz zaten. Karenin iç açısı 90 derece. Şimdi şurası düzgün sekizgenin bir iç açısı. Hemen nasıl bulacağım? Önce dış açısını bulacağım. 360'ı 8'e böleceğim arkadaşlarım. 45 45 dış açıysa iç açımız 180'e tamamlayacak. Yani bütünleri olacak 135. Peki iç açıyı da bulduk. Bu da düzgün beşgenmiş. Düzgün beşgenin bir dış açısını bulalım. Hemen 365'ı 5'e bölüyorum. 72 yapıyor. Dolayısıyla 180'e tamamlayanı yani 108 derecede benim iç açım olacak diyor. Şimdi... Arkadaşlar şu yuvarlağın ölçüsü kaç dereceydi her zaman? 360 dereceydi. Peki 90, 135, 108'in toplamını 360'dan çıkarırsak da x'i buluruz diyor. Hadi toplayalım. 108, 90 daha. 198. Bir de 135 var. Toplayalım. 13 elde var bir. 12, 13 elde var bir. 333. 360'dan da 333'ü çıkaracağız. 27 kalıyor. Sorumuzun cevabı Denizli'den geliyor. Şuna bakalım. Düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Kare ve eşkenar üçgenlerle oluşturmuşuz biz bunları arkadaşlarım. O halde şuradaki bir iç açısını bulalım. Bakın mavi çokgenin bir iç açısı. Şurası zaten 90 kareden dolayı. Burası da eşkenar üçgen olduğu için 60. Toplamları 150. O halde benim çokgenimin dış açısı 30. Hemen 360'ı dış açıya bölüyorum. 12 kenarlı bir şekil elde ederim diyorum arkadaşlar. Evet çevirdik arka tarafı. Geldik 7 numaraya bakalım. Evet alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Klasik bir soru arkadaşlarım. Her soru bankasında mutlaka vardır bu. Şimdi biz tabii milyon kez çözdüğümüz için bu sorudan pat pat biliyoruz cevapları ama hiç boşuna artistliğe gerek yok arkadaşlarım. Biz normal yavaş yavaş bulalım sorumuzun cevabı. Şimdi düzgün beşgendeki 36, 72, 108'lere çok dikkat edeceksiniz dostlarım. Uzunluk da sorsa, açı da sorsa, alan da sorsa benim nacizane tavsiyem bu açıları göstermenizdir dostlar. Şimdi düzgün beşgenin. Dış açısını nasıl buluyorduk? 365'e 5'e bölüyorduk. 72. Düzgün beşgenin dış açısı 72 ise iç açısı 108. Yani şuradaki açımız 108 diyebilirim. O halde şu açıda 108. Tabii ki bu da 108. Tabii ki bu da 108. Şimdi ilk soru olduğu için birkaç özelliğini burada gösterelim biz düzgün beşgenin. O yüzden böyle tek tek bulacak. Şimdi düzgün beşgen olduğu için tabii ki bütün kenarlarımın uzunlukları da eşit. Bunu da gösterelim. Bakın şu en üstteki ikiz kenar üçgen çıktı. Tepesi 108. Taban açılarımıza toplamda 72 kalır. Bu 72'yi de bunlar 36 ve 36 olacak şekilde paylaşırlar. Sonra hocam şurada da bir ikiz kenar üçgen var. Bakın tepesi yine 108. E o halde bunun da şu açıları 36, 36 olur diyelim. Şimdi şu açının tamamı 108'di. 36 buraya yazdıysam 108-36'dan buraya 72 kaldı. Şu üçgene bakıyorum. 36, 72 daha 108, alfaya da 72 kaldı. Şimdi bakınız ne çıktı? Bu da bir ikiz kenar çıktı. Şimdi şurada 108'den geriye 72 kaldı. Şu 72'nin tersi de 72 diyelim. Bakın bu da bir ikiz kenar çıktı ki şuradaki dörtgen eşkenar dörtgen çıktı arkadaşlar. Bakın bunlar ikiz kenar çıktı. Bunlar ikiz kenar çıktı. Bir üniversite sınav sorusunda şöyle sormuştu. İşte buradaki AB'nin şuradaki KD'ye oranı nedir diye sormuştu. Bakın bu köşegenin bu parçası her zaman bir kenara eşit çıkar düzgün beşgende oranları da bir geliyordu hatta işte bir üniversite sınav sorusu ve sen bu soruyu çözebilmek için açıları yerleştirmeliydin tıpkı burada olduğu gibi. Evet geçiyorum. Öğreneceğiz daha düzgün beşgenle ilgili birkaç bilgimiz daha var. Gelelim buna. Yine bir düzgün beşgen görüyorum. O halde bu kenar zaten tık tık koyduysak bir kenara bütün kenarlara hemen şöyle tık tıkı tık, tık, tık tık tık tık tık koyalım. Sonra bir iç açımız 108 artık bunu ezberleyelim. Her seferinde 365'ı 5'e bölerek bulmayalım. Dış açıyı bulup sonra iç açıyı bulmayalım. Sonra ikiz kenar üçgen 108 ise buralara 36 36 kaldı diyelim. İşte 36 ise buraya 72 kaldı dedik. Şurası 36 ise 108 olması için 72 kaldı dedim. Sonra bakın ikiz kenar üçgen. 72 ise burası toplamda 108 kalır şu ikisine. İkiz olduğu için de 54-54 paylaşırlar. Son darbeyi vuruyorum. Şurası 108 idi değil mi? Düzgün beşgenin bir iç açısı. Buraya 54 yazdıysa buraya da 54 yazmalıyım ki toplamları 108 olsun dedi. Evet geldik buna. AB kenarları ortak. Olan düzgün beşgen ile kare verilmiştir. Bakın şu soldaki şeklin aynısı üniversite sınavında çiz çıkmış bir şekildir arkadaşlar. Sonra diyor ki A köşesi saat yönünde alfa derece döndürüldü. Buna göre 82 olduğuna göre diyor şurası da alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Bize bunu kaç derece döndürdüğünü soruyor. Şimdi dostum ben düzgün beşgenin bütün kenarlarına şu simgeyi koyabilirim. Hepsi birbirine eşit. Ve bir de bakıyorum ki meğersem karenin de bir kenarına aynı simgeyi koymuşum. O halde karenin diğer üç kenarına da aynı simgeyi koyalım. Şimdi getirip bunları burada da gösterin. Bakın bu, buraya aynı simgeyi koyuyorum. Buraya işte şuraya koyalım. Şuraya koyalım ki şuralara koymadım ki karışmasın diye şekil dostlar. Sonra, sonra karenin bir iç açısının 90 derece olduğunu biliyorum. Buraya 90 çakalım. Şuraya 90 şuraya da 90'ımızı çakalım. Düzgün beşgenin bir iç açısının 108 olduğunu biliyorum. Buraya 108 yazalım. Ve bakınız ne gördüm arkadaşlar. 108, 82 daha 190. 90 daha 280. Bakın burada bir dörtgen var. Gördünüz mü dostlar? Dörtgenin 3 açısının toplamı 280 yaptı. Bütün iç açılarının toplamı 360'tı. O halde buraya ne kaldı diye soralım. 80 kaldı ki toplamları 360 olsun diye. Peki burası da düzgün beşgenin bir iç açısıdır değil mi? Şu açı. 80'i buradaysa 108 olması için kaç kalmalı buraya? 28 mi kalmalı arkadaşlar? Demek ki alfa Ceyhan'dan gelecek dedik. Evet. 7'e tamamdır. Geldik 8'e. 8. köşe taşımız. Bakalım ilk sorumuz ne diyor dostlarım. X kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi burada da şu kuralı hemen söyleyelim. Düzgün beşgende şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Şimdi düzgün beşgenin, ya bakın yukarıda anlatmış orada göstereyim. Düzgün beşgenin bir köşesinden karşıki kenara diklik indiğinizde, hani benim kayı kuralım vardı ya, kayı kuralımın, İ'sinin olmadığını düşünün arkadaşlar. Yani i dediğim neydi? İkiz kenar üçgen. Onun dışındaki diğer 3 madde sağlanıyor. Kenar ortay da oluyor, açı ortay da oluyor, yükseklik de oluyor. Bakın açıortay ortay oluyor. 54, 54, 108'di ya. Kenar ortay da oluyormuş diyor. Hatta buradaki köşeden indirelim. Bu yükseklik, kenar ortay ve açıortay ortay olacak diyelim. Veya bu köşeden indirelim. Hepsi için geçerli arkadaşlar. Hangi köşeden indirirseniz indirin. Buradan da indirsen geçerli. Buradan da indirseydim geçerliydi. Şimdi peki bu sadece beşgene ait bir özellik mi hocam? Hayır. Bu kenar sayısı tek sayı olan bütün düzgün çokgenlerde geçerli. Yani 7 dokuzgen, 9gen, 11gen, 13gen gibi kenar sayısı tekse hepsi için geçerli bir kural. Ama bizim tabii 13gen, 15gen, 17gen gibi çok genlerle çok işimiz olmuyor biliyorsunuz arkadaşlarım daha çok en babası beşgenle muhatap oluyoruz daha çok ee, o yüzden beşgeni bilsek yeterli diye düşünüyorum şimdi birinci sorumuza bakarsanız bakın Bursa'dan yola çıkan bir yükseklik görüyorum bu yükseklik hem kenar ortayı olacak ki kenar ortayı olması bir boka yaramıyor ama bizim için açı olduğunu bilmek önemli yani buralara 54 54 yazalım ve bakın 80 54 daha 134 yapar. O halde üçüncü açıya 46 kalır. 46'nın dış açısını soruyor. 134'ü paketledim hemen. Ve geldim buna. Düzgün beşgen. Bakınız ne var burada arkadaşlarım. Şuradaki 54'ü yakalayın. Bu 54'ün bu tarafı da 54 olmayacak mı? Yani bu adam açı ortay çıktı. O halde yükseklik de olacak. O halde kenar ortay da olacak. Demek ki şuraya K dersem burası da K. E bu da K'ymış. O halde bu da K olacak. Çünkü benim çokgenimin bir kenarının 2K olduğunu biliyorum. O yüzden buranın da 2K olması için buna da K yazdım. Yani burada da şunu gördüm. Şu A'dan çıkan doğru kenar ortay olmuş. O halde yükseklik de olacak. O halde açı ortay da olacak. 54, 54. Şimdi soruyu çözmek için ister şuradaki dörtgenin iç açılarını topla. Ki şu üçüncü açısı da 108'dir. İstersen de şu üçgene odaklan. 54, 54 daha 108 yapar. Üçüncü açıya 72 kalır. Alfada 72'nin tersi olduğu için deniz diye işaretlerim ben hemen dostum. Geçelim buna. Düzgün beşgen biçimindeki plaka AH boyunca kesilip. Bakın AH bizim yüksekliğimiz. Yani şurayı 54, 54 de bölecek. Burayı da kenar ortay yapacak. Yani şurası bakın bunu devirmiş aşağıya doğru şuraya eşit. Burası kesin 54. Sonra şu açının tamamı kesin 54. Şurası E açısı yani 108 çokgenin bir iç açısı. Şuradaki D üssü de bakın şurası gelmiş buraya. Bu da 108. Çokgenin bir iç açısı sonuçta. Sonra diyor ki AH diktir. Doğrusal olduğuna göre alfa kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi de alfayı bulalım. Canım kardeşim senin bir de burada şu ikiz kenar dik üçgeni yakalaman lazım. İkiz kenar dik üçgen. Bakın şimdi bu AH'ı kestim ben buradan. Şunları şöyle ikiye doğru ayırdığımı düşünün. E bu AH bir soldakine gitti bir de sağdakine gitti değil mi arkadaşım? İkisinde de bu çizgi aynı uzunlukta. Yani şuradaki AH dediğim uzunluk... Devrilmiş haş a olmuş yani bunlar kesin birbirine eşit aslında ve dik olduğu için 45 45 90 üçgenidir bu buranın tamamı 54'tü 45 alt tarafıysa üst tarafına da 9 mu kaldı dostlarım cevap Adana'dan geldi. Evet 9 numaradayız. <gülüyor> Birinci sorumuz düzgün altıgen alfa ve beta beta bölü alfa nedir diye de bir soru sormuş bize şimdi düzgün altıgenin ilk sefere mahsus bir dış açısını buluyorum hemen 360'ı 6'ya böldüm 60 o halde iç açısı 180 60'tan 120 şimdi şurası 120 o halde arkadaşlarım şurası da 120 şimdi bu düzgün altıgen ise bütün kenarları eşit birbirine bakın ikiz kenarları kullanacağım şimdi. Bakın burada bir ikiz kenar üçgen çıktı. 120 toplamda şu ikisine 60 kaldı ve 30-30 paylaştılar değil mi? Alfayı bulduk 30. E burada da bir ikiz kenar üçgen var. O halde bunlar da 30-30 oldular. 120-30-30 üçgeni çıktı. Şimdi bu Bursa'da düzgün altıgenin bir iç açısı olduğu için ölçüsü 120 derece. Hocam 30'u burada, 30'u burada yani 60'ı burada. O halde beta'ya da 60'ı kaldı diyelim. Beta bölü alfa. 60 bölü 30. 2 yapar dostum. Gelelim buna. Şimdi düzgün altıgende şu özelliği bilelim. Bakın düzgün altıgeni tam 2'ye bölen köşegene uzun köşegen denir. Bakın şu DA uzun köşegendir. Solunda da 3 kenar, sağında da 3 kenar bırakmıştır. Uzun köşegen bir kenarın her zaman 2 katı uzunluğundadır. Bunu da bilelim. Uzun köşegen açıyı da 2'ye böler. Yani 60-60 yapacak burayı. Burayı da 60-60 diye bölecek. Şimdi 155'in iç açısı 25'tir. 60 ile 25'in toplamı 2 iç açıdır. Bir dış açıya eşit kuralından x'imiz 85 paketlenir. 3'e bakalım. Düzgün altıgen biçimindeki karton A, C, A e boyunca keserek üçgenleri birer D doğrusu üzerinde çakıştırılıyor. Peki şöyle bir hal almışlar işte. Doğrusal olduğuna göre A artı B nedir diye bir soru sormuş. Şimdi önce şu üstteki şekilde konuşalım. Şimdi birinci soruda yaptığım gibi şurası 120'dir. Bunlar 30, 30. Yine şurası 120'dir. Bu 30, bu 30. Gelin bunları burada da gösterelim. Şurası 30, şurası 30 oldu. Şimdi şu açıya 90 derece kaldı. Çünkü toplamının 120 olması lazım. Bakın C'ye 90 kaldı. Şurası da 90. Sonra Denizli'nin tamamı 120 olmalıydı. Uzun köşegen açıortay açı ortay olduğu için 60, 60 bölecek. 60, 90, şurası da 30. Tabii ki burası da 30. O halde şuralara da 30, 30 yazalım. Şimdi A ile B'nin toplamını soruyor. Biz şunu biliyoruz. Buranın yarım dairenin ölçüsü 180 dereceydi şurası 180 30, 60, 90, 120'si burada A ile B ile toplamda 60 kalmalı ki 180 olsun dedi evet 9 numara tamamdır geldik 10 numaraya bakın Birkaç köşe taşı önce söylediğim üniversite sınavında çıkmış sorunun kopyası arkadaşlarım. Alfa kaç derecedir diyor bize. Şimdi iki tane düzgün şekil bir arada verildiyse ki burada bakın bir kare var. Dörtgenlerdeki tek düzgün şeklimizdir kare. Bir de düzgün beşgen var. Hemen bunların kenarlarına tık tıkı koyup ikizkenar üçgen bulacaksınız dostlar. Şimdi karenin de bir kenarına tık tık koyduğum için diğer kenarlarına da tık tık yapıştırıyorum. İşte bakın şuradaki ikiz kenarı gördüm. Şu açının da alfa olduğunu söylüyorum artık. Peki karenin bir iç açısı 90. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108. 90'ı çıkarttığımda şu aradaki açıya şuraya kaldı 18. Peki 18 burası ise şu iki alfaya 162 kalır. 162. 2 alfa 162 ise alfa eşittir 81 gelir. Gelelim buna. Bakın yine iki düzgün şekil var. Biri düzgün beşgen. Hemen kenarlarına şöyle beşine de tık tıkı koyalım. Diğeri ise eşkenar üçgen arkadaşlarım. Eşkenar üçgende üçgenlerdeki tek düzgün şeklimizdir. Yani hem kenarları hem açıları eşittir muhabbetinden. O yüzden hemen kenarların üstüne tık yapıştırdım. Yani iki, iki, iki düzgün şekil görünce kenarlara tık tık yapıp ikizkenar kenar arayacağım. Şimdi eşkenar üçgenin de bir kenarına tık tık koyduğum için buna da ve şuna da koyuyorum dostlar. Şimdi gelelim hesaplamalara. Şimdi şuradaki C açısı düzgün beşgenin bir, bir iç açısıdır 108. Şuradaki C açısı eşkenar üçgenin bir iç açısıdır 60. Bunların toplamı 168 yaptı ki şuna da 22 kaldı, değil mi şu ikisine? Bakın şuradaki küçük açıyla şuradaki küçük açıya toplamda 12 kaldı. Pardon ne 22'si? Peki ikiz kenar olduğu için bu üçgen buna 6 derece, buna da 6 derece yazıyor. Şurası toplamda eşkenarın bir açısı olduğu için 60'tır. 6'yı çıkarttım. Alfaya da kaldı. 54 Denizli'den işaretledi. Evet. Geldik bu soruya. Düzgün altı gelmek kare. Artık biliyoruz ki iki düzgün şekil bir aradaysa hemen kenarların üstüne tık tık yapıyorum hemen. Ve ikizkenar kenar arayacağım şimdi arkadaşlarım. Şöyle hepsine yapalım. Bakın ikizkenar şurada çıktı. Şimdi burası 90 derece Burasına da toplam 120 dereceydi değil mi? Düzgün altıgenin bir iç açısı yani şuranın ölçüsü 120. 90 sa şuraya da 30 kaldı. Şimdi ikiz kenarın tepesi 30. Tabanına 75-75 yazıyoruz o halde. Şurası karenin bir iç açısı 90 olduğu için 90-75. X'e de kaldı 15. Cevap Bursa'dan geldi. Dördüncü sorumuz yine iki düzgün şekil bir arada o halde artık şuradaki ikiz kenarı göreceğiz demektir biz. İşte ikiz kenar üçgen. Alfaysa bu da alfa. Şimdi düzgün altıgenin bir iç açısı 120 düzgün beşgeninki de 108. İkisini toplarsam 228 yapar. Hemen 360'tan çıkarttım çünkü buranın toplamı 360 10'dan 8 çıktı 2, 5'ten 2 çıktı 3. 132. Şu açı 132. 180 olması için 2 alfa'ya 48 kalmalı. O halde alfa da 24 olmalıdır dedim. Evet, 4 numarada tamamdır. Şimdi çevirdik arka tarafı. 11 numaralı köşe taşındayım dostlarım. Bakalım bu ne diyor? Kısa köşegeninin uzunluğu 12 santim olan düzgün altıgenin uzun köşegeninin uzunluğu nedir? Dostlar, bunu şekil çizerek de bulabilirsiniz isterseniz. Hatta yukarıda hocam söylemiş zaten şekilde anlatmış. Kısa köşegen her zaman bir kenarın kökü katıdır. 120, 30, 33geninden gelir bu da. Kısa köşegeni 12 ymiş. O halde A dediğim şeyin 4 kökü olması lazım. Uzun köşegen dediğimiz şeyse uzun köşegen her zaman bir kenarın iki katıdır. Yani 8 köküç yapar. Cevap Edirne'den geldi. Buna bakalım. A, E, K, L. Dörtgeninin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Bakınız bir kenar altı. Bütün kenarlara altı, altı, altı yazabilirim. Şuradaki 120, 30, 30 üçgeninden şu kısa köşegen... 6'nın köküç katıdır. Bunu da bir söyleyeyim. Şimdi yeşil bölge dikdörtgen oldu değil mi arkadaşlarım? Çünkü burasına 90 kaldı, buraya 90 kaldı, burası zaten 90. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. Yani 4 ile 6 köküçün çarpımıdır. 24 köküç yapar sorunun cevabı. Şuna gelelim düzgün altıgen biçimindeki pistin karşılıklı noktalarında bulunan Serkan ve Yusuf saat yönünde koşmaktadırlar diyor tamam Yusuf'un hızı Serkan'ın hızının 2 katıdır buna da tamam altıgenin bir kenarı 4 kök 3 metredir şurası 4 kök 3 tamamdır bir daha bakalım Yusuf'un hızı Serkan'ın hızının 2 katıdır şimdi bunun hızına v dersem bunun hızı 2v'miş onu da bir belirtelim Serkan ilk kez A noktasına ulaştığında, şimdi Serkan buradan buraya geldiğinde, yani 4 kök 3 metre yol aldığında B hızıyla. Bu şimdi onun iki katı olduğu için arkadaşlarım, bu iki, bu bir kenar gittiyse, bu iki kenar gitmek zorunda çünkü bu daha hızlı. Yani bu bir adım atana kadar bu iki adım atıyor. O halde tam A noktasına geldiğinde Yusuf da o esnada iki kenar gidecek, iki kenar. Tabii bu bu tarafa doğru geldiği için buraya gelecek, bir de buraya gelecek. Yani tam burada olur. Yusuf'ta. Yusuf buraya kayar. Serkan ulaştığında Yusuf ile arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç metre olur? Serkan buradayken Yusuf burada. O yüzden aralarındaki mesafede düzgün altıgenin kısa köşegeni kadar olur. Bir kenarı √3 köküç katıydı. √3 ile √3'ün çarpımı üçtür. 4 ile de 3'ün çarpımı 12'dir. Cevap Ceyhan'dan gelir. Evet 11 numarada tamam oldu. Geldik 12 numaraya. EKX nedir diye bir soru soruyor. Arkadaşlar düzgün altıgenin içinde salak bir doğru görüyorum. Salak doğrudan kastım şu. Sıfatı olmayan doğru. Yani kenarortay mı? Hayır. Açıortay mı? Hayır. Yükseklik mi? Hayır. Böyle salak bir doğru gördüğünüzde sizden istediğim kısa köşegeni çizip bu de, salak doğruyu hipotenüs yapacaksınız. Bakın hemen şurada Kısa köşegeni çizdim. Şimdi bir kenarı 8 ya. Tabii ki buralarda 8, 8. Kısa köşegen ne olur? Bir kenarın köküç katı. 8 köküç şurası 90 oluyordu. Ve buradaki dik üçgenden de biz x'i buluyoruz. Bakın x'i hipotenüs yaptım. x kare eşittir. Bir 8 köküçün karesini alacağım. Bir de 2'nin karesini. 8 köküçün karesi 64 çarpı 3 yapar. Artı 4. 64 çarpı 3 de... Ee, 16 çarpı 4 demektir. Nasıl yapalım? Çarpalım ya. Yapacak bir şey yok. 3 ile 60 ile 180. 12 daha 192. Artı 4. 196. Bu da 14'ün karesidir. Cevap Ceyhan'dan gelir dedik. X eşittir 14. Peki buna geçelim. Düzgün altıgende 1 ile 3. O zaman bir kenar uzunluğumuz 4. Şimdi... DKC'nin alanı, benim buradan indirdiğim yüksekliğe ihtiyacım var ki bu yükseklikte benim aslında kısa köşegenimle aynı uzunlukta, değil mi dostlarım? Demek ki bir kenar 4 ise kısa köşegen 4 kök 3'tür, de 4 kök 3 çıkar. O halde taban çarpı yükseklik bölü 2'den 8 kök 3 gelir benim üçgenimin alanı. Şuna bakalım. Şeyman çevresi 36 santim olan düzgün altıgen biçimindeki karton. Şimdi altı tane kenarın toplamı 36 ise bir kenar altı yapar, değil mi? Şekildeki gibi kestikten sonra üstteki parçayı 2 kök 3 birim sağ. Şimdi kısa köşegen toplamda ne yapacak? 6 kök 3. Bunu 2 kök 3 sağ tarafa ittiğimizde yani şurası 2 kök 3 dışarıya kaydı. Buradan da iki kök uzaklaştı. O halde şuraya da dört kök kaldı diyelim. Ee, diğerinde iki kök sola kaydırıyormuş dostlarım. Onu da burada gösterin. Şurasını iki kök dışarıya taşırmışız şöyle. iki kök birim. Şuraya dört kök kaldı. Burada da iki kök kaldı. Buna göre KL uzunluğu nedir diyor? Ben hemen bu KL'yi bir dik üçgenin içine sokup hipotenüs yapıyorum. Şimdi şurası neydi? 6. Bakın bu bir kenara eşit değil mi? 6. Şurası da 2 köküçtü. Ve şuradaki dik üçgenden ben K'l'nin uzunluğunu bulacağım. Pisagor bağıntısı yapacağız dostlarım. K'l'nin karesi eşittir. 1, 2, 4. Yok ne yapıyor burası? 2. 6 daha 8. 2 daha 10 köküçün karesi. Artı bir de 6'nın karesi. İşte bu. Toparlayalım. 100, 3 ile çarparsam 300 artı 36, 336. Şimdi 336'yı da bir çarpanlarına ayrılmış. Ne diyelim mesela? 150, 18 daha. 168 çarpı 2'dir. 84 çarpı 4'tür. 21 çarpı 4 çarpı 4'tür. 4 kere 4 16'dır. 16 kök dışına 4 diye çıkar ama 21 içeride kalır. 4 kök 21'miş. Yani Edirne'den geliyormuş cevabımız dostlar. Evet 12 numarada tamamdır. Çevirelim arkayı. 13 numaradayız. Burada da dörtgenlere geçiyormuşuz dostlarım. Hemen dörtgenlere bakalım. Bir dörtgenin iç açıları ardışık 4 tek tam sayıdan oluşmaktadır. Tek tam sayıymış ve ardışıkmış. Şimdi en küçüğüne x dersem tek sayılar arasındaki fark 2 ydi. İkişer ikişer fazlalaşacak bu x artı 4 x artı 6 4 tane iç açısını yazdım bu iç açıların toplamı neydi dörtgenlerde dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi şimdi 4x var bir de 10 12 var toplamları 360 4'e bölelim x artı 3 eşittir 90 x eşittir 87 X87 ise bize en büyüğünü soruyor. X artı 6'yı 93 yapar arkadaşlarım. Cevap Ceyhan'dan gelir. Şuna bakalım. Şimdi burada bir kuralımız var arkadaşlar. Böyle karşılıklı iki açı ortayın arasındaki şu dar açının ölçüsü bu ikisinin farkının yarısı. Yani 125'ten 75'i çıkarıyorsun 50. 50'yi de 2'ye bölüyorsun 25'miş burası. Tabi burası 25 ise burası da 155 kalıyor. Cevap Edirne'den çıkıyor. Çıkar mı üniversite sınavında? Hiç sanmıyorum dostlarım. Geldim buna. Şekildeki ABC'de dörtgen için kartonun. AB kenarı BE boyunca katlanıyor ve K noktası P noktası ile çakışmaktadır. Burada şunu söylüyor bize arkadaşlar. K ile P çakışıyorsa BE kat çizgimiz olduğu zaman bu kesin açı ortaydı. Şimdi CE de kat çizgisiymiş o halde bu da kesin açı ortaydı ve bu ikisinin arasındaki açı bakın ardışık iki açıortayın arasındaki açı da şu kullanmadıklarımın toplamının yarısı. Bununla bunu topla 150 2'ye böl 75. Bir önceki soruda neydi? Karşılıklı açıortayların arasındaki açı kullanmadıklarımın farkının yarısıydı. Ardışıksa peş peşe ise de toplamlarının yarısı olacak. Yani 75. Bizde de zaten Edirne'deki açıyı soruyor. 75. Evet. Önemli bir kural değildi bu arada onlar arkadaşlarım. Hiç bilmeseniz de olur. Evet buna bakalım. Bakın bir dörtgen görüyorum ve köşegenleri dik kesişiyor. Kuralımız şu. Şartımız öncelikle söyleyeyim. Köşegenlerin dik kesişmesi lazım dörtgende. Bu kuralı uygulayabilmem için köşegenlerin dik kesişmesi şart. Tamam hocam köşegenlerde dik kesişiyorsa ne yapacağız? Kural çok basit karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşit yani x'in karesiyle köküçün karesinin toplamı eşittir 6'nın karesiyle 4'ün karesine dostlar. Hemen toplayalım x kare artı 3 eşittir 36 artı 16 yani x kare eşittir burası ne yaptı 52 3'ü çıkarttım 49 x eşittir 7 geldi. Bakın yine köşegenler dik kesişiyor. Aynı kuralı yine yapacağım. Ama öncesinde şurada bir 30-60-90 yapıp şu AB'yi bulalım. Şimdi 60'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı 5'tir. 90'ın karşısı da 10'dur. Şimdi kuralı uygulayalım. 10'un karesi ile 4'ün karesi 100, 16 daha 116. Eşit olacak 6'nın karesi 36 ile x karenin toplamına. Şimdi hemen 36'yı çıkartırsak buradan. 110'dan 30 çıktı. 80 mi kalıyor arkadaşlar? 80 eşittir. X kare. 80 de 16 çarpı 5'tir. 4 kök 5 diye de dışarıya çıkar. Cevap Denizli'den gelir. Buna bakalım. Bakın yine bir dörtgen var. Yine köşegenleri dik kesişiyor. Bize de neyi soruyor? Pınar'la deniz arasındaki mesafeyi soruyor. Yani X'i soruyor. Kuralı uygulayalım. 4'ün karesi ile 1'in karesinin toplamı. Yani 16 artı 1 eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8 ile... X karenin toplamını. 17, 8 çıktı. 9. X kareye eşit. X eşittir. 3 metredir. Cevap da Bursa'dan gelir. Evet. 14 numara da tamamdır. 15 numara. Yani son köşe taşımız. Ay maşallah. 50 dakika olmuş. Hepsini de gömdük. Güzel. Şimdi AC'yi 6 vermiş. Bu köşegen 6. BD'yi de 15 vermiş. Köşegenleri vermiş. Alanı soruyor. Dostlar. Dörtgenin alanını şöyle bulabiliyorsunuz, köşegenlerin çarpımının yarısı, yani 6 ile 15'in çarpımının yarısı, bir de bu köşegenlerin kesiştiği noktadaki açının sinüs değeri, yani sinüs 90 diyeceksiniz. Şimdi sinüs 90, trigonometri biraz biliyorsak 1 olduğunu biliyoruz, bilmiyorsanız da öğrendiniz, sinüs 90 1 demektir, çok sık da çıkar karşımızda. O halde buraya bakmaya gerek yok. Bir zaten çarpım durumunda etkisiz. Şuraya bakalım. 6'yı 2'ye bölelim 3. 3'le de 15'i çarpalım 45. Bakın burada da bumerang'ın yani iç bükey dörtgenin alanıyla muhatap olacağız. Şimdi yeşil görünen sizde mavi de görünüyor olabilir rengi açtığım için. Bölge bizim bumerang dediğimiz yer. Bunun köşegenleri işte şu B ile D karşılıklı köşe. A ile de C diğer karşılıklı köşe. Köşegenleri bunlar. Ve bakın köşegenleri yine kesiştiği yerde 90 derece kesişiyorlar. Şimdi ac ile de b de eşitmiş. Yani buna da x diyelim. Alan neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı çarpı sinüs 90. Sinüs 90'da 1 olduğu için bir daha yazmıyor. Bu da 48'e eşitmiş. Hemen x kare eşittir. 2 çarpı 48'den 96. 96'da 16 çarpı 6 olduğu için 16 dışarıya 4 diye çıkar. Ama 6 içeride kalır dedi. Evet geldik bunu. Aşağıdaki şekilde açı, çıtaları birbirine dik kesir. Uçurtma gösteriliyor. Tamam. Bu uçurtmanın BD çıtası 1 bölü 3 oranında. AC çıtası da 1 bölü 4 kısaltılırsa ilk alanına oranı ne olur diye bir soruyor. Şimdi BD, BD 3x boyunda olsun. AC'de 4x olsun. Şu konumdayken alanını bir bulalım mı arkadaşlar? Alan neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı. Yani 3x çarpı 4x bölü 2. Bir de aradaki açının sinüsü diyorduk ama 90 olduğu için sinüs 91 dedik yazmıyoruz. Bu durumda alan ne çıktı? 12x bölü 2 yani 6x kare. Tamam şu anda buldum ilk durumdaki alanını. Sonra diyor ki 1 bölü 3 oranında kısaltırsak diyor. Şimdi 3x'in 1 bölü 3'ü ne yapar? Hemen 3x çarpı 1 bölü 3'ten 3'ler gider x kalır. Ve ben 1 bölü 3 yani x oranında kısaltırsam 2x kalır yeni uzunluk. 4x'i de 1 bölü 4 oranında kısaltalım dostlarım. Yani yine x yapıyor ki bu da 3x yapar. O halde buradan da 3x kalır. Şimdiki alanı hesaplayalım. 3x çarpı 2x bölü 2. 2'ler gitti bu da 3x kare. Bakın. Yeni alan eski alanın yarısı oldu. Yani 1 bölü 2 oranında olur dediğim. Evet. 15'i de bitirdik. Artık ne kaldı sırada? Tarama testi ile ee, konu testi kaldı arkadaşlar. Onu da bir sonraki videoda da onları gömmeye çalışırım inşallah. Tamam. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.